Gözlerin, gözlerin, gözlerin, ister hapishaneme, ister hastaneme gel. Gözlerin, gözlerin, gözlerin, hep güneşte, şu Mayıs ayı sonlarında öyledir işte. Antalya tarafında ekinler seher vakti. Gözlerin, gözlerin, gözlerin Kaç defa karşımda ağladılar Çırılçıplak kaldı gözlerin Altı aylık çocuk gözleri gibi kocaman ve çırılçıplak Fakat bir gün bile güneşsiz kalmadılar Gözlerin Gözlerin, gözlerin, gözlerin bir mahmurlaşmaya görsün, Sevinçli bahtiyar, alabildiğine akıllı ve mükemmel, Dillere destan bir şeyler olur dünyaya, sevdası insanın. Gözlerin, gözlerin, gözlerin, Sonbaharda öyledir işte kestanelikleri Bursa'nın Beyaz yağmurundan sonra yapraklar Ve her mevsim ve her saat İstanbul Gözlerin, gözlerin, gözlerin Gün gelecek gülüm, gün gelecek Kardeş insanlar birbirine senin gözlerinde bakacaklar gülüm senin gözlerinde bakacaklar